Karapınar ilçesi evet, evet. üreticimiz Mevlüt Uslu evet, evet abi. Ahmet, Ahmet Sönmez. Sönmez kendisi yonca biçici bir arkadaşımız evet, evet. Mevlüt Bey de pancar ekiyor, mısır ekiyor ve yonca, yonca ekiyor halde kendileri ürünlerimizi kullandılar evet, şimdi şu an bir yaklaşık 20 dekar evet, bir pancar tarlasındayız burası Mevlüt Bey'in pancar tarlası rekor gelişim uyguladı ee, Ekim, Kasım gibi ekerken e, Vezirleri bununla, Mayıs, Mart, Nisan evet gibi abi. Ekerken kullanılır. Mehmet Bey Geçmiş yıllara göre Pancağınızda ne fark var rekor gelişimi uyguladığınızda e, Bir de Ahmet Bey siz az önce Söylediniz. Diğer pancaları da gördüğünü Söylediniz. Evet. Yani sırasıyla farkları bir Anlatır mısınız? Şimdi Savaş Bey biz e, rekor gelişimi Bu yıl tanıştık. Rekor gelişimi Bu yıl kullandı. Evet. E, ben e, bu seneye kadar e, Pancarın bu şekilde geliştiğini hiç görmedim. Nasıl gelişti pancara bakalım evet. şöyle bir. Evet. Ee, şu anda... şuradan şu kafaya bakalım. Kesilmiş bir kafa geldi. Evet, evet. Şu anda bu pancarlarımız biz geçen yılda bizim bu zamanda Güneş olduğu için biraz şu kafasını kestik. Evet. E, şu ayarlardaydı. Evet. E, bu sene rekor gelişim kullandığımızdan dolayı bizim pancarlarımız gerçekten çok mükemmel bir gelişimi var. Evet. Toprağımız kabarık duruyor gördüğünüz. Bir de bu pancar şu anda susamış durumda yani. Evet. Eğer suyu biraz daha olsaydı yani pancarın yaprakları e, evet. orta yerlerde inan, tabancanın üzerinde. Yani evet. adamın, insanın belinin boyundaydı yaprakları. Evet. E, şöyle diyeyim ben. E, kafa büyüklüğü şu an gayet iyi. Peki şuraya bir taş koyduk az önce. Evet. Bir bakalım. Evet. Siz, e, şu an biz 30 Temmuz 2014'teyiz. Yani evet. daha hala e, hasat saatine 3 ay var. Evet. Diyorsunuz ki hasat saatine diyorsunuz. E, gele pancarımız diyorsunuz. Şu büyükle gelirim diyorsunuz. Abi ben e, geleceğini inşallah Evet. Biz umut ediyoruz. Şu taş kadar diyorsunuz, olacak diyorsunuz. 3,5 ay var abi. Yani bu pancarın tohumuna evet. 3,5 ay var. 3,5 ay var. Çok yüksek bir oran ama diyorsunuz. Geçenlerde birkaç üretici dediniz siz e, Ahmet Bey. Ben daha böyle pancar görmedim başka yerlerde. Başka baktım Ufacık pancar. Bu pancar onun 2 katı. 2 katı var. 2 katı var. Yani benim evet. söktüğüm pancardan şu pancar çok büyük. Evet. Benim pancar çok ufacıktı. Evet. Şu an e, gördüğünüz şu gibi pancar... evet gayet iri. Peki, e, şu var. E, siz dediniz ki alamadım. Evet abi. Doğru. E, Mevlüt Bey, yani ikinci otu almadınız, pancar hızlı geliştiği için dediniz, yetişemedim abi, haliyle. Evet, ha. ikinci çapaya biz yetişemedik. Yani pancarın çok hızlı geliştiğinden dolayı, evet. ikinci çapayı yaptıramadık yani evet. normal motor çapasını. Evet. E, motor çapasını yaptırmış olsaydı bu pancar daha bir fark olacaktı. Şu gördüğümüz görüntüden daha iri olmasına inanıyorum ben. Olacaktı da yani. Evet. Bu Şimdi mı? siz e, burası Konya ve Konya'da malim şeker pancarı Konya'nın e, kemini oluşturduğundan tanesi. Evet, doğru abi. Geçen sene Dekar'da yani 1000 metrekarede. Evet. Ee, e, dekar'da 1000 e, e, metrekare alanda. Siz alan... başka pancarlarınızda 10.800 ton evet, 10, kilogram kaldırdınız yani. kilogram temiz pancar kaldırdık abi. Peki e, sizce bu kaç çıkarttır bu sene? Bilmiyorum inşallah eğer ömrümüz olur da o günleri görürsek. Evet. 12-13 ton. Belki üzere olur. Evet. Onu Aşağı da, da ayrıca zaten sizinle röportaj beraber... yapacağız. İnşallah. Onu da sizlere söyleyeceğiz abi. Peki e, şöyle söyleyeyim. Bu sene düşünürseniz eğer 2014 yılı, 2013 yıla göre pancar açısından iyi bir yıl mı kötü bir yıl mı? Şimdi geçen yıla bakacak olursak abi e, geçen yıl yağışlardan dolayı pancarlarımız olsun, mısırlarımız olsun evet. biraz daha farklıydı. Yalnız bu yıl... Yani farklı derken daha iyiydi yani. Evet. Genel olarak diyorsunuz her Genel, tarafta. yani. Evet. Karaplar bölgesi olarak evet. konuşuyorum ben. Evet. Ama siz diyorsunuz ki geçen sene daha iyi olmasına rağmen Evet. Bu sene kötü bir yıl olmasına rağmen iklim şartları açısından Aynen doğru abi. Benim diyorsunuz bahçem daha güzel olduğunu Evet abi hoşlandı, onun, yani şu an iyi olduğunu söylüyorsunuz. Evet. Ee, teşekkür ederim. Bu arada siz tabi sadece buna kullanmadınız. İşte birazdan yoncanıza varacağız. Yonca da kullandınız. Evet. evet. Siz yoncayı biliyorsunuz. Özellikle Biliyoruz. işiniz yonca. Yoncadaki farkı söyler misiniz? Yani birazdan biçeceğiz ve abi, sonuçlarını da 3 gün sonra alacağız hali. Yoncası adamı çok iyi gelişmiş ama tabi biçim madriyatına gelmemiş daha çok büyüyecek bu yonca. Fark mı renk olarak onun? Ha, çok güzel rengi var. Evet, güzel. Bu yoncaya bakarsan bak bu yoncanın rengi çok güzel. Peki ne bakacağız? değiştirir değiştirirsizecek güzel bir renkli yonca. Yani ne, ne değiştirir o yonca da? Büyümesi. E, hani vitamin. Bu Evet. E, yaprakları, fazla yaprakları fazla mı? Yaprakları fazla. Biz baktık abi siz gelmediğinizde. Zaten olayacağız. yonca iştir yaprak değil mi? Evet. evet. Yani yaprak yoncanın simgesi de yaprak hali. Şimdi şöyle e, Ahmet Bey Peki acaba sizce gençleştirme daha çok biçim yapabilir mi sizce o şekilde? Yapabilir. Heh, çünkü Bizim, şu adam mesela 4 biçiyorsa bu adam 5 biçecek bu yonca. Onu görüyorsunuz yani. Yani. Ha, yani. Onu da zaten yine bu Karapınar bölgesinde e, hep beraber göreceğiz. İnşallah. Peki e, Karapınar bölgesi aynı Aksaray'ın eski bölgesi gibi Aynen yoncanın abi. bol ekildiği yer. Evet, evet. Yatık yonca değil mi sizin yoncası? Şimdi, ha. Biraz ha. Biraz Şimdi orada istedim. onu göreceğiz. Dolayısıyla pancanınızın sonuçlarını takip edeceğiz e, Berüt Bey. Yani genel olarak her şey için yani. Çok ya ben rekor gelişimde memnunum. Ben kullandım. Diğer arkadaşlara da kullanması için tavsiye pancar ediyorum. Pancar üreticilere tavsiye evet ediyorsunuz. Evet pancar yani bütün baharlık olan bitkilerde her türlü bitkide rekor gelişim Peki bu, Evet kullanılabilir. Burada siz suyla alakalı bir başarısını gördünüz mü? Su istedmeyle alakalı e, şeysini. Abi şu anda e, bizim Evet. 10 gün oldu bu pancar sulanıp biteli. Evet sıcaklar yani, had sabada. Sıcaklar hat sabada. Evet pancar... Büyüyen, gelişen bir bitki olduğundan suya daha fazla ihtiyacı var. Yani evet. Çünkü bu hayvan büyüyor. Tabii ki. Bitki büyüdüğü için suya evet. daha çok ihtiyacı var. Uh -huh. ee, bizim bu pancarımız şu anda bana göre susamış vaziyette ama şu durumu susan değil. E, su su isteği göstermiyor yani. Evet. Ama bana kalacağını olursa susamış vaziyette. Normalde 10 günde Normal... sulaması lazım. Aslında ee... sulaması Çünkü gördüğümüz ama... takibi sırası uygun. Evet, evet, evet. Yani nasıl kaliteli bir e, şeker pancarını görüyorsunuz. Bakın. Nasıl bir toprağı kabartış bak. Ulan ocak aholmuş. Tabi burada üç buçuk ay daha boyayacak ha Evet abi. evet. Yani yani, yani bu kafanızı geçer, geçer tabii Sizin kafası zaten küçük kafa. Evet. evet. Yani evet. sizin kafayla kıyaslıyoruz. Yanlış oldu. Çökelim yani bir tane şöyle ha. Şöyle bir tane çökelim. Çökemiyorsunuz değil mi? Daha üç buçuk ay olacak. Abi işte. Gördüğü bak. Panceri tonu aslında biraz şey. çatallaşmış Şimdi, aslında. Evet. Bu çatallaşmaz tabii yeri biraz daha evet derin işlenmediğinden. Bizim bu Siz kendi hatanızı bu, kabul bu ediyorsunuz. Bu kendi hatamı ben biliyorum. Abi. Ama yani bugün adam, e, ben size şunu söyleyeyim. Yani gerçekten şu haliyle bir hasat yapsanız kaç ton kaldırsınız dekardan? 6-7 ton, ton ver diyorsun. Evet, şu anda, Daha evet. 3 ay diyorsun şey var. Ee, bu hale gelmiş yani. İşte şu hata bizim hatamız abi. Ben bu hatayı biliyorum. Evet derin sürmediğimiz. Bu derin sürmediğimizden Hı -hı. E, bitkimize e, hızlı gelişinden dolayı ikinci bir çapa evet. yapamadık. İkinci evet. çapa yapsak Bitki evet biraz daha genişleyeceydi. Hı hı. Ama şu anda ikinci çapa. Bu kendi hatam olduğunu ben biliyorum abi. Evet. Evet, bu çapa yapılmış olsa bu pancar daha uzun olacaktı. Yine evet. olur daha da yine uzayacak yine. Her yerinde yani. de yok canım bu. Her yerinde değil bu mevldim. tabi gibi. tabi çip. Daha da o açılacak. Buralarda evet. şeyler olduğu an olduğu için buralar buralar öyle olmamış. Evet. Buralarda de, buralarda geçiyor ya O yüzden biraz acınlanmış olabilir yerler. Evet, evet, evet. Aynen daha sert olduğu halde burası evet. ha. Yoksa benim evet, de zaten ben size şunu söyleyeyim. Yani şu anda zaten bu hale kadar geldiyse bundan sonrası hiç merak etmeyin. Ee, o söylemiş olduğunuz rakamların fazlasıyla geçeceğinden e, şüpheniz olmasın. İyi. Çünkü